Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yarlıksa Motor ve benziyen oynuyoruz Bilmiyorum adını İlk defa oynuyorum Başlayalım Kapısı bozuya bunu olmuyor unutmayın Laka atmayı unutmayın Şarkıyı unutmayan Takip etme unutmayın Başlayalım isterseniz Başladı e basılıyor mu? Ama Tamam mı? video evet, video çekeceğim. Yani Niçin kamera kası? Aa! Neden oluyor bu dolaya? Buradan mı? Buradan mı? Ne? bas. Bastım. Bu mu şimdi? Notum bu mu şimdi? Bu mu? Anksiyete. Örümcenin. E ee, bilmiyor. Lan. Hızlıydım onları. ben. 5. E ee, bu ne? Bu ne tribe'e ya. Ya avat sende ya. Bunu gitmiyor eve e, e bassın a olsun ne gitmiyor İşte söylüyor mu bu eşn söylüyor ölüp oto a ölüp agrata <gülüyor> öllüp öldüm Otom nerede beni? Ben de etiyorum arkadaşlar. Neyse ben de Beni tutma, tutma. Ağrınla başa şey salacağız. Baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş ay be Ay- baş baş Ay iki yüz. baş baş Abin aldım. Bu kesin. Evet bu bu bu bu. Kardeşi düşünme de. çocuklar. Yaz. Yes. ama şey mu? Yaz. Yes, Ay Şimdi konu on boyu konu yapıyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an çok Şu an Size çıkmıyor ama. Onun için Onun için işte Çok ses var Onun için konuşamıyorum Onun için konuşam Dikkat edeceğim ağzımı kapatıp Sileceğiz Gel güzel, güzel aldım. <gülüyor> Siz Ben van pak Ağaz ağaz Eee Bunu akşam çekmiştim Akşam bir daha çıkayım Çıkayım Dedim Uzun bir video olsun dediniz Like attınız Yolun e, Motor yazarsanız Motor yazarsanız kalp atarım Eklerine motor yazarsanız çok kalp atarım 10 kalp atar eh, 10 tane fotoğraf yazıyosunuz Çok like atarım onu, onu gideceğim Çok kalp atarım Kalp kalp kalp Hadi şöyle Heh. Çocuğa geri gideyim Kardeş Bana eksos söz patlatamazsın deme Bak ben yani de patlatayım görsün görünü Patlatayım mı? Kardeşlere bak, bak Ne yapacağım bak Bankalar Kardeş, selamünaleyküm. Hanekim, selam. İçler genişim. Hoşçakalın. Üçlüs. Şaka yaptım. Ne yaptım? Videoyu. Tamam, bir kare. Kanka, şey aga 9, 10, 10, 11, 12, 13 Çünkü misafire çav... ya marek little ah. uff this is Mm h -hmm. Arkadaşlar ben susurum siz sus. Siz susun. Ne diyorsun mafya ne Bak. Bu diye çok iyi doğdum. Çok şaşırdım, değil mi? Ben... E, Avruğumu ab, sıçarken... Napıyon, söyleyim mi? Hiçbir şey. Avruğumu sıçarken ben napıyon, söyleyim mi? Şey yapıyon, Şey yapmıyorum. Ben... E, Oda alarken... ...şeyler yaparken ne söyleyim mi? Hiçbir şey. Şey yapacağım sana. <gülüyor> ben motosiklerken ne yapıyorum, söyleyeyim mağazla. Hiçbir şey. Şey yapacağım <gülüyor> Ay Ağzı aldı. Cody'lak. Cody. Bağlanıyoruz. Bu. Bu işte. Çok güzel. Çok güzel şey yapıyor. Aptal. çok az arkadaşlar. Ben alca kaç hı hı cemet abbeye gidip ya hayır Bay bay arkadaşlar. Ha arkadaşlar, mumu hoş geldiniz. birlikte. yepyeni yepyeni arkadaşlar. Başla başlatalım. Asıl. Şey Geçtik allah yapıyor hoçödöd şey yap ama abi bir gireyim ben ya ama tabi abımız istiyordu benim yani diyor yapıyor ya. ammet abi şimdi ilk so patlatacağım tamam mı Lütfen bak. alacağım motorle lağla sabar. Amstar kaldı da Ya yapacağız biz abi ya. Alacağız Ama işte bunun mavisini yapacağız. Bakalım bakalım. Kapatacağız mı? Arkadaşlar. Bu işte sana. Bakın mı tam su takımı takip edeyim. Efe'nin çekeyim. Bir şey alın bayi. Kaç lira karışım? olsun. Şöyle kaç tane 5 alın. Dengilme. Hayran bon, bakacak seviyorum kızlara Adam uzaya gitti uzaya. A babam seviyorum kızlar. A babam seviyorum kızlar, ay bakça. Arkadaşlar. A babam seviyorum kızlar, ay bakça. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Hayvan bakacağız evim geldi. Arkadaşlar video böyle biteyelim. Arkadaşlar video böyle biteceğiz. O zaman ben kend çok çok iyi bakacağım. Ben de çok çok iyi bak Let's it!